Merhabalar, hoş geldiniz. Sesimiz geliyor mu? Sesim geliyor mu şu anda? Ben alıyorum. Tamam. Aa, evet, evet yanıtları gelmiş. Hoş geldiniz. Adım Ferhan Özbaniç'a. Dia Yazılım'da pazarlama müdürü olarak görev yapıyorum. E, Dia Yazılım'ı hiç tanımayanlar için çok kısa bir cümleyle bahsetmek isterim neler yapıyoruz. E, Dia Yazılım olarak kurumsal e, firmalara, kurumsal firmalar için kurumlar için e, bulut teknolojisi üzerinden yazılım hizmetleri veriyoruz. E, bu yazılımın için aslında ERP yazılımları diyebiliriz çünkü birbirine entegre yazılımlar bunlar. E, bu yazılımlara aslında iş süreçlerinizi yönetmek için aklınıza gelebilecek tüm yazılımları düşünebilirsiniz. Muhasebe, restoran yönetimi, CRM, stok depo yönetimi gibi tüm süreçler dahil. Biz bugün Ömer Bey ile birlikte daha doğrusu Ömer Bey e eğitim veriyor olacak. Bugün girişimcilere yönelik olarak aslında biraz finansal farkındalığı artırmaya yönelik bir eğitim organize etmek istedik. Hazır evlerdeyiz. Ee, biz de bizlere de e, müşterilerimizden çok fazla sorular geliyor. Girişimcilik tabii bambaşka bir e, alan ve e, finans tarafı bambaşka bir alan ama finansal tarafta tabii ki çok daha e, bilinçli olmak gerekiyor işleri iyi yürütebilmek için. O nedenle <gülüyor> biz de bu haftadan itibaren 4 hafta süresince... E, Küçük HAP eğitimler organize ettik aslında. Ee, i̇lk hafta şirket kurulumu ve doğru şirket yapısını seçmekle başlamak istedik. Gelecek hafta da e, vergisel konularda yapılması gerekenlerle devam ediyor olacağız. E, sonrasında da girişimciler için teşvikler ve iş sahipleri için raporlama gereksinimleriyle sonlandırıyor olacağız eğitimlerimizi. E, 30-40 dakika olarak planladık eğitimleri. Umarım sizin için de keyifli ve verimli olur ben çok uzatmadan sözü Ömer Bey'e vermek istiyorum. Merhabalar. Ömer Özbanç'a e ben. Şimdi ekran paylaşarak sizinle sunumu sizlere göstereceğim. Umarım şu an görebiliyor musunuz sunumu? Şu an görünüyor, evet. Teşekkür ediyorum. Evet. Diyan'ın organize ettiği, Deyalı Yazılım'ın organize ettiği e, bu webinar serisinde önümüzdeki üç haftada sizlerle birlikte olacağız. Ferhan Hanım'ın dediği gibi gerçekten çok sayıda soru alıyoruz. E, gerek biz yeminli mali müşavirler, gerek serbest muhasebeci mali müşavirler, e, hangi şirket tipinin seçilmesi gerektiği, hangisinin e, yatırım için doğru olduğu, girişimlerde hangisinin daha verimli olacağıyla ilgili sürekli olarak sorular almaktayız. Biz de bu sorulara kendimize bir cevap verebilmek adına e, girişimcilerin veya meslektaşlarımızın e, dikkatine bu eğitimi sunmayı e, tasarladık. Umarım herkes için verimli olur. Öncelikle ben kimim? Kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Ömer Özbaniç'a, yeminli mali müşavir ve bağımsız denetçiyim. 1979 İstanbul doğumluyum. E, Yüksek öğrenimi Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümünde e, tamamladım. Yüksek lisansımı ise Marmara Üniversitesi Muhasebe Finansman Bölümünde tamamlamış bulunmaktayım. Özel sektörde 17 yıl boyunca mali işler yöneticiliği yaptım. Yerli ve yabancı sermayesi bulunan birçok şirkette e, orta ve e, üst düzey yöneticilik pozisyonlarında bulunduktan sonra 2017 yılından itibaren uluslararası bir ağa bağlı olan HLB Saygın Bağımsızı Netim Açı'da ortak olarak görev yapmaya başladım. Belgi ve bağımsız denetim konuları haricinde bütçe, raporlama ve mali kontrol konularında tecrüben bulunmakta ve mükelleflerimize bu hususlar ve yardımcı olmaktayız. Öncelikle şirketler, mevzuatımızda şirket türlerinden bahsetmek istiyorum eğitimimize girecek burası. Gördüğünüz gibi mevzuatımızda birçok şirket türü bulunmakta. Hatta biz buraya sadece daha sık karşılaşılanları aldık. Neden bu kadar çok şirket türü var? Çünkü her yatırımın, her girişimi farklı ihtiyaçları var. Ve kanun koyucular bütün dünyada, bizim ülkemizde de böyle, şirket türlerini ayrıştırarak e, yatırım ortamının daha rahat, daha sağlıklı yapılabilmesi için yatırımcılara bazı alternatifler sunursu, sunmuş durumdalar. Ülkemiz mevzuatı açısından inceleyecek olursak şirketleri öncelikle ikiye ayırabiliyoruz, tüzel kişilik bakımından. Bir tanesi şahıs şirketleri, yani şahsın kendisine bağlı olan şirketler. Bir de sermaye şirketleri. Sermaye şirketleri ise adı üzerinde ortaklar tarafından konulan sermayeler üzerinden kurulan şirketler. Şimdi şahıs şirketleriyle sermaye şirketlerinin önemli özelliklerinden bir tanesi şahıs şirketlerinin tüzel kişiliği bulunmamakta. Sermaye şirketlerinde ise tüzel kişiliği bulunmakta. Yani sermaye şirketlerinde ortakla kişi Ayrı kişiler, yasal olarak ayrı kişilikler olarak değerlendiriyorlar. En çok ülkemizde karşılaşılan şahıs şirketleri tiplerinden bahsedecek olursak en önemlisi gerçek kişi mükellefiyetleri. Yani bir kişinin kendisinin iş açarak kendi başına çalıştığı şirket tipleri. Bunlara neler örnek gösterebiliriz? Yani basit bir yazılım işi freelance olarak yapılabilecek, dışarıdan destek verilebilecek. Bunun yanında e, serbest meslek olarak e, nitelendirilebilecek bir danışmanlık işi gerçek kişi mükellefiyetlere örnek verilebilir. Bunun yanında küçük üretim ya da e, belli bir e, malın alınıp satılması için de bu mükellefiyet tipi seçilebilir. Genelde 70'lerde çok kullanılmakla birlikte komandit şirketler ve kolektif şirketler de mevzuatımızda hala duruyorlar fakat e, ticaret sicil gazeteli düzeninde yaptığımız incelemede çok fazla kurulduklarına şahit olmuyoruz. Bir de adi ortaklıklar var. Yani iki kişinin ayrı ayrı bir yere gelerek, bir ortaklık senedi düzenleyerek beraberce iş yapacağız taahhütünde bulunduğu ortaklık tipi var. E, sermaye şirketlerinde ise e, biz buraya en önemli iki tanesini aldık. E, biri limitat şirket, diğerisi anonim şirket. Şimdi en çok karşılaşılan şirket tip türlerini e, sizin Dikkatinize sunmak istiyoruz. Şimdi, şahıs şirketleri de öncelikle gerçek kişi mükellefiyeti ele aldık. Çünkü en fazla karşılaşılan e, mükellefiyet tipi. Bizim mevzuatımızda yabancı ülkelerin bazılarının mevzuatından ayrı olarak her bir tacirin bir adres edilmesi zorunluluğu var. Yani yabancı ülkelerde bazen duyabilirsiniz. Posta kutularında şirketler kurulabilir. Ama Türkiye için bu söz konusu değil. Bizde bir mükellefiyet olacaksa bir adres edinme zorunluluğumuz var. Şahıs şirketi kuracağımız zaman da gerçek kişi mükellefiyette bir adres ediniyoruz öncelikle. Ardından çok basit bir şekilde interaktif vergi dairesinden dolduracağımız bir mükellefiyetle, bir mükellefiyet formuyla vergi mükellefiyetimizi açtırıp akabinde yoklama memurlarının yapacağı yoklamayla vergi levhamızı alabiliyoruz. Türkiye'de gerçekten şirket kurmak, iş kurmak. Bürokratik anlamda bilhassa son yıllarda oldukça hızlanmış ve kolaylaşmış durumda. Her şey elektronik ortamda neredeyse. Burada her bir tacirin normalde kanunumuza göre ticaret siciline veya ilgili esnaf odasına kayıt yaptırması gerekiyor. Uygulamada bunu yaptırmayan gerçek kişi mükellefiyetlerine rastlayabiliyoruz. Fakat uzun vadede sağlıklı olanı, çünkü bir banka ya da krediyle ilişkisi kurulacağı zaman. Veyahut bir ithalat yapılacağı zaman ithalat evraklarının içerisinde faaliyet belgesi gibi ya da banka kredi başvurusunda faaliyet belgesi gibi ilgili ticaret sicilden ya da esnaf odasından alınması gereken belgeler olduğu için gerçek kişi mükellefiyet sırasında bu odalara kayıt yaptırılmasını e, tavsiye ediyoruz. Yani kanuni zorunlu uymakta fayda var. Gerçek kişi mükellefiyetlerinin tercih edilmesinin bir diğer nedeni de Gerçek kişi mükellefiyetinde sermaye zorunluluğu bulunmuyor yani işe şu kadar para koyacaksınız gibi bir e, zorunluluk mevcut değil. İşletme defteri gibi nispeten sadece gelire gidere ve eldeki mala stoa odaklanan e, basit bir muhasebe düzeniyle e, öncelikle başlayabiliyorsunuz gerçek kişi mükellefiyetlerde e, ticari kazanç açısından tabii ki serbest meslek kazançında da serbest meslek defteri tutuluyor ki o da gerçekten basit işletme defterine bağlayan muhasebe e, prensipleri açısından son derece kolay bu defter. E, bu ne sağlıyor? Vergi usul kanununda belirtilmiş iş hacmine ulaşana kadar nispeten mali müşteriliği hizmetlerinin ve muhasebe hizmetlerinin düşük bir bedelle sağlanması e, gibi bir kolaylık ortaya çıkıyor. Biraz evvel de bahsettiğim gibi kolay bir kurulumla e, bu gerçek kişi mükellefiyet işlemini tamamlayıp vergi levhanızı alabiliyorsunuz. Vergi levhanızı aldıktan sonra da işinizin gerektirdiği e, faturaların düzenlenmesi gibi ya da bastırılması gibi veyahut e, gerekli makine teçhizatın alınması gibi işlemleri de rahatlıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada belirtmem gereken en önemli konulardan bir tanesi de şirketler kurulmadan evvel de bazı kuruluş masrafları yapılabiliyor. Burada farklı görüşler olmasına rağmen ben eğer gerçek kişi mükellefiyet söz konusu ise şirket vergi mükellefiyeti tesis ettirmeden önceki faturalarını da sonuçta gerçek kişinin vergi numarası kendisinin TC kimlik numarası olacağı için ilgili TC kimlik numarası adına fatura düzenletip bu faturanın üzerine karşı tarafta da yeni kurulacak şu girişim içindir diye açıklıkla yazdırılırsa bir illiyet kurulup o faturalarında yarın e, ilgili gerçek kişi mükellefiyetinde arada çok büyük bir zaman farkı olmamak kaydıyla dikkate alınabileceğini e, düşünüyorum. Ama tabii bununla ilgili farklı görüşler de var mevzuatımızda. E, şimdi gelelim sermaye şirketlerine. Genelde Türkiye'de tercih edilen şirket kuruluşlarında ki ticaret sicil gazetes aleni bir gazetedir. E, ticaret sicil e, Yazdığınızda internete doğrudan bu gazeteyi ulaşabilirsiniz. Orada da inceleme fırsatı bulabilirsiniz ve her gün yayınlanır. Burada en çok kurulan şirket tipinin limited şirket olduğu gözünüze çarpacaktır bir araştırmada. Basit bir bakmanız durumunda. Şimdi limited şirketi kurmak için ne gerekiyor? Biraz onlara değinelim. Öncelikle tekrar adres edinme zorunluluğumuz var. Biraz evvel bahsettiğimiz gibi bir limited şirket kurabilmek için en az bir orta olması gerekiyor. En az 10 bin lira sermaye taahhütünde bulunmamız gerekiyor. Ortak olarak şirkete koymak için. Sermaye payının en az 25 lira olması gerekiyor. Bu ne demek? Limite şirketlerde hisse bedelleri vardır. Hisse senedi yoktur. Hisse değerinin en az 25 lira olması gerekiyor. Yani 10 bin lira sermaye kurduğunuzda ana sözleşmenize 400 paylı bir hisse senedi olarak bu şirkete tescil ettirmeniz gerekiyor. Bu önemli bir husus. Burada bir aykırılıkta şirket kurulamıyor, tescil edilemiyor. Ticaret unvanı kullanma zorunluluğu var. Her e, tacir gibi, Türk Ticaret Kanunu deyimiyle. Tabii ticaret unvanını e, kullanmak istediğinizde e, başka ticaret ünvanlarına aynı olamıyor. Doğal olarak buna da dikkat etmek gerekiyor. Her ne kadar şirket kuruluşları Türkiye'de Mersis üzerinden yapılıyor. Ticaret Bakanlığı'nın elektronik bir sistem. Siz bir ticaret ünvanı yazdığınızda uygunluğun ilk etapta kontrol edilip tesis edilmesine rağmen yarın öbür gün olası bir tehlif ya da patentli ya da işte ticaret ünvanının mükerrer kurumu ile ilgili bir e, davayla ya da bir itirazla, bir uyuşmazlıkla karşılaşmak istemiyorsanız bir patent şirketiyle kullanmak istediğiniz ticaret ünvanını ve kullanmak istediğiniz markayı hızlıca da fayda var. Limited şirketin en önemli özelliklerinden bir tanesi de sermayeyi doğrudan şirkete koymak gerekmiyor. Girişimciler açısından limited şirketin en çok tercih edilmesinin sebeplerinden bir tanesi bu. Sermaye 24 ay içerisinde ortak tarafından şirkete konabiliyor. Zaten 10 bin lira gibi makul bir sermaye tutarı var. E bunu da peşin ödemiyorsunuz kuruluş sırasında bir taahhüt veriyorsunuz e, ana sözleşmenizde ve 24 ay içerisinde bunu şirkete koymanız bekleniyor. Yani ortak şirkete karşı sermaye borcunu 24 ay taşıyabiliyor. Tercih edilmesinin bir nedenlerinden bir tanesi bu. Gerçekten çok hızlı kurulabiliyor. Yani bir sermaye şirketine ilgili evrakları verdiğinizde sabah verdiğinizde öğle yemeği sonrasında e, rahatlıkla kurup hatta resmi defterlerini bile ticaret sicil müdürlüklerinden alabiliyorsunuz. Sermaye şirketinin yönetimine her ne kadar ayrıntılarıyla birazdan değinecek olsak da şirket ortaklarından bir tanesinin şirket müdürü olması zorunluluğu var. Bunu bir yerde aklımızda tutalım. Çünkü birazdan bu konunun üzerine biraz daha detaylı duracağız. Limites şirket kurulurken de rekabet kurumuna 10.000'de 10 4 kadar bir harç ödenmesi gerekiyor. Eğer aynı sermaye konulacaksa, şimdi sermayede aydır diyor. Bir nakdi yani ortak tarafından nakit olarak ödenen sermaye bir de ortak tarafından şirkete koyulabilecek başka şeyler. Bunlar bir hak olabilir, patent olabilir, makine teçhizat olabilir e, veya bazı ortaklık e, girişimlerinde hatta ben emeğimi koyacağım diyen dahi olabiliyor. Aynı sermaye konulması gerektiğinde farklı bir e, takip metodu var. Yani aynı sermayenin öncelikle bunu da asli Ticaret Mahkemesi'nde bilirkişler aracılığıyla yaptırmanız gerekiyor. Ve genelde tavsiye ettiğimiz hiç böyle bir şeye e, girilmemesi çünkü e, belli bir süre alabilir, hızlı kurmanız gerekebilir şirketi. Mahkeme sürecini beklemek yerine basit bir sermaye ile kurup şirketi herkes paylarını o şekilde düşük tutarlarla şirkete karşı taahhüt edip 24 ay içerisinde ödeyebilir. Limited şirketlerin kuruluş şartlarını kısaca böyle özetleyebiliriz. Şimdi diğer en çok kurulan sermaye şirketi ise anonim şirketler. Anonim şirketler biraz daha sanki geniş bir yapıya hizmet eden şirketler olarak konumlandırılmış mevzuatımızda. Limited şirketlere çok benzeyen ve ayrışan özellikleri var. Şimdi onları da inceleyeceğiz. Anonim şirketlerde de tekrar adres edinmek zorundayız. En az bir ortak tarafından kurulmak zorunda. Limite şirketlerden farklı olarak asgari 50 bin sermayeyle kurabiliyorlar. Anonim şirketler hissesine de çıkartabiliyorlar ve bunun en az nominal değerinin 1 TL olması bekleniyor. Ana sözleşmesinde bu yer alıyor. Ticaret ünvanı gene kullanmak zorundayız. Her şekilde buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve anonim şirketlerle ilgili şirketlerden ayrışan önemli özelliklerden bir tanesi de sermayenin dörtte birinin Tescil öncesinde yani şirketi kurmak için ticaret siciline başvurmanız öncesinde ödenmesi gerekiyor ortaklar tarafından. Şirket adına açtırılacak bloke bir hesaba. Bloke bir hesaba şirket sermayesini 1 bölü 4'ünü ortaklar olarak ödüyoruz. Ve bloke edildiğine ilişkin ilgili bankadan bir yazı alıp ticaret sicil müdürlüğünü ibraz ediyoruz. Aksi takdirde anonim şirket kuramıyoruz. Geri kalan 3 bölü 4'ün ise aynı limited şirketlerde olduğu gibi 24'e içerisinde ödenmesi zorunludur. Bir diğer husus, biraz evvel limited şirketlerde müdürlerden bahsetmiştik. Artık anonim şirketlerde yönetim kurulundan bahsedeceğiz. Anonim şirket çünkü yönetim kurulu tarafından idare olunuyor ve yönetim kurulu üyelerinin kuruluşta e, belirtilmesi gerekiyor ana sözleşmede. Tekrar Rekabet kurumuna ödenmesi gereken 10.000'da 4 hard söz konusu. Aynı sermayede de tekrar bilirkişi tarafından bir değerleme yapılması gerekiyor eğer bir makine teçhizat bir ortak tarafından konulacaksa. Biraz evvel de bahsetmiştik. Şimdi sermaye şirketlerinin yönetim organlarından bahsediyoruz. Gerçek kişi mükellefiyetinde bir yönetim organı yok. Zaten gerçek kişi kendi adına mükellefiyetini tesis etmiş ve kendini Medeni kanun ve ticaret kanunu, borçlar kanunu hususunda temsil ediyor. Fakat artık bir tüzel kişi söz konusu. Yani bir insan değil fakat bir kişiliğe sahip olan bir şirket söz konusu. Doğal olarak bunun da temsil metotları var. Onlar da kanunumuzda şu şekilde belirlenmiş. Limited şirkette öncelikle en üst merci ortaklar kurulu. Yani şirketin ortakları kendi aralarında şirketin nasıl idare edileceğini ve şirketin nasıl yönetileceğini seçiyorlar. Ve ana sözleşmeyle ve kanunla belirlenmiş konularda kendileri karar almak durumunda. Örnek vermek gerekirse sermaye arttırılacağı zaman şirkette bu ortaklar kurulu kararıyla yapılabilecek bir şeydir. Bunda da belli nisaplar aranır. Çok detaya girmek istemiyorum çünkü kısa bir eğitimimiz var. Bu nisaplar doğrultusunda ortaklar şirketin sermayesinin arttırılmasına karar verir. Ve ortaklar kurulu tarafından verilen kararları uygulamak müdürler kurulunun, yani bu şirketin yönetim organının mükellefiyetindedir. Müdürler Kurulu, Ortaklıklar Kurulu'nun verdiği kararları uygulamakla beraber aynı zamanda şirketin üçüncü kişilere karşı temsili vazifesini de yerine getirirler. Yani şirketin borçlanması, şirketin ticareti, e, alım satımları, kredi işlemleri gibi konularda müdürler kurulu günlük işlemleri operasyonları üçüncü kişilere karşı imzalarıyla yerine getirirler. Mevzuatımız tek kişilik müdürler kuruluna izin verdiği için e, şirket müdürü tek başına da bu işlemleri yapabilir bir kurulu oluşturmadan. Fakat en önemli konulardan bir tanesi limited şirketlerde mutlaka ve mutlaka ortaklardan birinin, diyelim ki üç ortak var, en az birinin müdürler kurulunda münferiden yani tek başına temsile yetkili bir e, müdür olması gerektiğini e, söylüyor. Bu konuya da dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten aksi bir durumda şirket kurulamıyor, tescil de olamıyor. Ve şirket hayatı boyunca bu durumun böyle devam etmesi gerekiyor. Ortaklardan bir tanesini mutlaka şirketin yetkili müdür olarak orada olması gerekiyor. E, bu konuda herhangi bir e, aksilik yaşandığı zaten. Ticaret sicil hemen ilgili e, aksiyonu alıyor. E, bir diğeri, uygulamada çok karşılaştığımız bir şey. Eğer tek kişilik bir şirket ise, tek kişilik müdürler kurulu varsa, Müdürler kurulunun görev süresini iki şekilde belirliyorlar. Bir, 10 yıl gibi kesin bir ibare kuruyorlar. İki, aksi karar alıncaya kadar şu kişi şirketimize temsil ve izah etmelidir diye bir karar alıyorlar. Bunu tamamen kendi iş yapınıza, kendi planlarınıza göre ana sözleşmenize şirket kuruluşunda yerleştirebilirsiniz. Anonim şirketlerde ise en yukarıda genel kurul bulunuyor. Bu da ortaklar tarafından oluşturulan genel kurul. Fakat anonim şirketin üçüncü kişilere karşı temsilini izlamayın yönetim kurulu yapmakta. Yönetim kurulu üyeleri şirket ortaklarından olacak diye bir e, zorunluluk yok. Profesyonel kişiler de yönetim kurulunda yer alabilirler ve şirketi yönetebilirler. Tabii ki genel kurul aynı yani biraz evvel limite şirketlerde anlattığım şekilde uyulmak durumundadır. Yönetim kurulu da günlük işlemlerini ve operasyonu yerleştirir. Tüm sermaye şirketlerinde Türk Ticaret Kanunu bir iç yönerge ile yönetim organı temsil yetkilerini organizasyon içinde paylaştırabiliyor. Bir de böyle bir kurumsal yapıya yönelik düzenlemeler var kanunumuzda. Sonuçta sermaye şirketlerin çok büyüyebileceği, çalışan sayısının artabileceği ve yönetimlerinin daha kompleksleşebileceğinden harekette böyle bir uygulama getirilmiş durumda. İç yönergede de yönetim kurulu işte belli bazı yetkileri bunu çoğunlukla rastlayabilirsiniz. Eğer imza sirkülleri yüklü olan bir şirket gördüyseniz belli yetkililere, belli kişilere ya da belli pozisyonlara bağlayıp e, şirketler e, kendi kendilerini e, yönetmektedir. Ömer Bey biraz sesiniz kesildi ama Ömer Bey beni ee, duyabiliyor musun? Bir saniyenizi internet bağlantımda bir Evet. Sesiniz e, gidiyor. Şu an sesim alınabiliyor mu? Evet, geliyor şu anda. Ee, arada malumunuz olduğu üzere hatlardan kaynaklanan böyle zorluklar olabiliyor. Lütfen kusuruma bakmayın. Yok. Ee, şu an problem devam ediliriz. Her bir şirket elbette ki kurulduktan sonra belli sorumluluklar da getiriyor. Öncelikle bu sorumluluklardan bahsetmek e, gerekiyor. Yani bir şirket kurduk, bir gelişim kurduk. E, elbette ki belli taahhütler verdikten sonra belli sorumluluklar taşıyoruz. Şirketlerde sorumlulukların en önemlisi sermaye şirketlerinde ortakların sorumluluğu her şeyden evvel şirketlere koydukları sermaye ile sınırlı. Yani şirkete koyduğunuz sermaye kadar üçüncü kişilere olan Borçlardan sorumlusunuz. Ee, tabii bu bir yasa. Ticari hayatta bir şirket borçlanacağı zaman genelde ortaklarından teminat alınması ya da kefalet alınması gibi uygulamalar oluyor ama kefalet alınmamış herhangi bir borçta şirketin başına bir şey geldiği zaman alacaklılar Sadece ve sadece şirkete karşı icra uygulayabiliyorlar. Ve onun haricinde şirket ortaklarına yönelik herhangi bir takip yapamıyorlar. Herhangi bir kefalet ya da e, teminat ilişkisi yok ise. Bu durumun istisnası ise amel alacaklar yani kamu alacakları. Anonim şirketlerde şirketten tahsil edilemeyen kamu alacaklarına karşı yönetim kurulu üyeleri tüm varlığı, tüm mal varlığı ile sorumlu. Limit şirketlerde ise şirket ortakları şirketten tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan am alacaklarından sermaye hisseleri oranında doğrudan sorumlular. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Biraz evvel anlattığımız üzere anonim şirketlerde ortakların yönetim kurulu üyesi olma zorunluluğu yok. Yani profesyonel yöneticiler, yönetim kurulu üyeleri ortak olmasalar bile yönetim kurullarında yer almaları durumunda tüm mal varlıkları ile ilgili kamu borçlarına karşı sorumlu oluyorlar. Hatta ortak yönetim kurulunda değilse ortak sorumlu olmuyor. Böyle bir sonuç çıkıyor. Tabii bu konuda eğer bir uyuşmazlık yaşanırsa bunu güncel mevzuata göre hukukçulardan destek almak çok önemli. Limited şirketlerde ise doğrudan ortaklar sorumlu e, kamu alacaklarından fakat hisseleri oranında bunu da e, bilgilerinize sunmak istedim. Şahıs şirketleri ise zaten gerçek kişiliğe bağlı olduğu için kişinin kendisi üzerine bina edildiği için tüm mal varlıklarıyla her türlü şirket borcundan, yalnız kamu olacağından değil, üçüncü kişiler olan her türlü borcundan şahsen sorumlular. Bir de tabii ki her girişim umutla başlıyor e, ve uzun vadeli olmak için yola çıkıyor. E, fakat şirketler hususunda tasfiyeden de bahsetmekte fayda var. Gerçek kişi mükellefiyetler koral, kolay kurulduğu gibi, zaten olası borçlar kişinin kendisine bağlı olduğu için çok kolay bir şekilde sonlandırılabiliyor. Yani vergi dairesine ve ilgili meslek odasına ya da ticaret ile verilecek bir dilekçeyle faturalarınızı oraya da götürüp iptal ettirmek kaydıyla hızlıca gerçek kişi mükellefiyetinizi kapatabiliyorsunuz. Limit et ve anonim şirketler ise Türk Ticaret Kanunu'na göre tasfiye hükümlerine tabiler. Yani önce alacaklılara karşı ticaret sicili gazetesinde ilanlar çıkılıyor. Ardından belli bekleme süreleri var. Şirket tasfiye kararı aldıktan sonra şirketin idaresi tasfiye memuruna geçiyor. Tasfiye memuru da şirket mallarını tasfiye edip e, şirket borçlarını ödüyor. Eğer bir şey kalırsa da sermaye nispetinde e, vergiler ödendikten sonra şirket ortaklarına dağıldı. Ve bu süreç 6 ayla bir yıl arasında sürebiliyor. Şirket kurarken e, olası başarısızlıklar durumunu da elbette ki istenecek bir şey değil. E, göze almakta gözetmekte fayda var. Yaklaşık şirket Kurulum maliyetlerinden de bahsetmek istiyorum ama bunlar e, hizmet bedelleri hariç maliyetler ve piyasada yaptığım kısa bir araştırma sonucunda e, bulduğum şeyler. Tabii ki gösterge niteliğinde olarak, gösterge olarak lütfen değerlendirin. Anonim şirketin hizmet bedeli hariç kurulumu, gazete ilanı ve ana sözleşmenin ne kadar yakaladığı ile ilgili olarak 2.000 veya 3.000 lira arasında, limited şirketinin 2.000 ila 2.500 lira arasında, Gerçek kişi mükellefiyetinin de hizmet bedeli aracı yaklaşık bin lira civarında olduğunu piyasa üzerinde yaptığım kısa bir araştırmada e, öğrenmiş bulunmaktayım. Bunları gösterge olarak sizlerle paylaşıyorum. Elbette ki bulunduğunuz şehre, şirket yapısına, şirketin ana sözleşmesi ve başka ihtiyaçlarına göre e, bu bedeller değişebilir. Bir diğer önemli not, Ocak'tan itibaren ticaret sicil aracıları yeniden değerleme oranında değişeceği için bu bedellerde bir Yükseliş yaşamıyor. Şimdi soru, bir soru. Birçok alternatifimiz var biraz evvel bahsettiğim gibi. Öncelikle şirket yapısını tercih etmek için kendi iş yapış biçimimize, nasıl bir faaliyette bulunacağımıza, planlarımızın ne olduğuna bakmak gerekiyor. Yapacağımız işte ticari bir organizasyon gerekip gerekmediğini dikkate alarak öncelikle bir karar vermeliyiz. Ee, nasıl bir şirket yapısı seçmem yani nispeten el emeğine dayanan diyelim ki bir seramik atölyesi açacağız işte orada ürettiğimiz ürünleri ferahkende e, olarak işte atölyemize gelenlere pazarlayacağız mesela bu tamamen benim görüşüm ee, tabii ki herkes kendi istediği yapısı seçebilir ama bu tarz nispeten çok ciddi bir ticari organizasyon gerektirmeyen bir işte gerçek kişi mükellefiyeti seçilebilir çünkü İşlem çok karmaşık değil, basit bir düzeni ve takip düzeniyle e, yürütülebilir. E, satış sistemi ve hızlı, rahat bir şekilde takip edilebilir. O yüzden basit bir şirket yapısı hem maliyetlerden tasarruf edilmesini hem de hızlı bir şekilde kurulumu sağlayabilir. İş hacminiz aynı şekilde çok önemli. Yani çok yüklü bir iş yapacaksanız e, ve çok fazla kişi çalıştıracaksınız ve bunlara yetki devretmeniz gerekiyorsa Elbette bir şirket yapısına, bir sermaye şirketi yapısına ihtiyaç duyabilirsiniz. İç yönergeyle yönetici çalıştıracağınız insanlara yetki verebilirsiniz. Ömer, yeriniz... Bey, Ömer Bey bölüyorum. Bir soru var chatten görebiliyor musunuz? Şu an göremiyorum. Buyurun. Ee, ben okuyayım size. Ee, Hasan Bey... Yazmış. Ee, Üstat şirketlerin kuruluş giderleri sermayesine göre değişiyor. Alınan harçlar pardon bu soru değilmiş. Alınan harçlar vesaire demiş. Hı hı, evet. Tabii ki sermayeye bağlı. Ben zaten orada bir göstergenitelinde tahmini giderleri verdim. En son minimum bir şirket kurduğumda anonim şirket. E, notlarıma baktım. 2596 lira tutmuş. Ki oldukça yüklü bir e, ticaret. 50 bin lira sermaye ile kurduk, oldukça yüklü bir e, ticaret sicil gazetesi masrafı da ödemiştik. Böyle bir bilgi vereyim kendilerine. Okay. Tamam, devam edelim. Başka soru yok şu anda. Sorularınız olursa bu arada e, iletebilirsiniz de chatten e, ya da QA kısmı var, oradan da iletebilirsiniz. E, ara verip şey, Ya da sonuna da saklayabilirsiniz, nasıl isterseniz. E, İş hacminden bahsetmiştik, iç yönergeli yetki devredilebileceğinden bahsetmiştik. E, önce bir de tabii yüklenilecek riskler, biraz evvel bahsettik, e, ortakların sorumluluğu, gerçek kişiler dair, şirketler dair. Elbette ki risk iştahı da yalnız şirket yapısında belirleyici olabilir. Bunu da e, etmeniz gerekebilir. Bir de daha evvel bir şirket yapısında bulunduysanız, oradaki bilgi ve tecrübeleriniz, kendinizi nasıl rahat hissettiğiniz, ya benim için bu yapıda daha iyi olur diyebileceğiniz bir şey varsa, orada da biraz kendi e, tecrübenizle de buna karar vermeniz gerekebilir. Şimdi biraz iş planı açısından düşünelim. Mesela bir start upsınız, yeni başladınız, güzel bir projeniz var, yatırımcı almak istiyorsunuz. Ve belli bir hisseyi kendisine vermek istiyorsunuz. Bu melek yatırımcı olabilir ya da dışarıdan başka bir yatırımcı olabilir. Hisse devri de söz konusu olacak. Yani böyle durumlarda mesela emisyon primi uygulaması yapılabilir. Yanım şirketler bu konuda gerçekten büyük avantaj uydurabilir. Yani belli bir hisseyi normaldeki nominal bedelinden daha yüksek bir tutarla yatırımcıya satıp aradaki farkı şirkette emisyon bedeliyle kaynak olarak kullanabilirsiniz. Elbette ki yatırım sırasında mali müşavirinize ve avukatınıza bunlara danışmakta fayda var güncel mevzuatı ve vergi takip edebilmek açısından. Ya da bir start-up'ı büyütüp belli bir süre sonra satmak istiyorsunuz. Eğer gerçek kişiyseniz, elinizde hisse senetleri varsa ve bu hisse senetlerini iki yıldır tutuyorsanız anonim şirketlerde bu hisse senetlerini satmak size oldukça önemli vergi avantajları sağlayabilir. Kesinlikle iş planınızı da şirket yapısını oluştururken dikkate almanızı tavsiye ederim. Çünkü baştan verilecek bir karar yarın öbür gün elinizi gerek vergisel gerek hukuki olarak oldukça rahatlatabilir. Çünkü anonim şirketlerde hisse devirleri herhangi bir tescile tabi değil. Yani hisse senetlerinizi başka birine bir devir beyannamesiyle devredip ilgili kişinin kendisini pay defterine kaydettirmesi artık onun şirketin yeni sahibi olduğu anlamına geliyor. Anonim şirketlerde hisse değişimiyle ilgili işlemler planlanıyorsa, anonim şirket kurmak e, daha mantıklı gibi gözüküyor. Bir de elbette ki bütçeniz çok önemli. Nasıl bir yapı kuracağınıza karar verirken, ne kadar kaynak ayıracağınız ya da bununla ilgili nasıl bir plan dahilinde hareket edeceğinizi gözetmeniz de gerçekten çok önemli olabilir. Ben şirket Şirketlerle ilgili temel olarak bu kadar sonra sizlere bir de e, iş modeli oluşturmakla ilgili e, daha evvel aldığım bir eğitimden okuduğum bir kitaptan e, bazı bölümlere aktarmak istiyorum. Çünkü e, esasında şirketler bir iş modelinin yansıması, yani şirketler yapısında bir iş modeli oluşturuyorlar ve iş modeliniz doğruysa şirketiniz genelde başarılı oluyor. Doğru zamanda, doğru yerdeyseniz, doğru iş modelini oluşturduysanız. O yüzden bir kitaptan ki kitapla ilgili alıntıyı aşağıda yaptım. İş modeli üretimi. Osterwalde ve Pinon'un kitabı Optimist yayınlarından yayınlandı. İş modelini oluşturmak için bazı unsurların değerlendirilmesi gerektiğini ve bunu bir tuvale yansıtılması gerektiğini söylüyorlar. Yazılması gerektiğini söylüyorlar. Bu soruları da kısaca şöyle özetliyorlar. Öncelikle bir iş modeli oluştururken müşterilerimizin kim olacağı ve onların segmentlerini belirlememiz gerekiyor. Kimin için değer yarattığımız, en önemli müşterimizin kim olacağı, ne olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Diğerlerinden farkımızın ne olduğu, müşteriye neler sağladığımız, hangi ihtiyaçlarını giderdiğimizi belirlememiz gerekiyor. Hangi kanallardan müşterilere ulaşılacağımızı, bu kanalların maliyetlerinin neler olduğunu belirlememiz gerektiğini söylüyor bu kitapta. Müşteri ilişkileri nasıl ilişkiler kurmamız bekleniyor? Bu ilişkileri kurmanın maliyeti bize ne? E, gelir akışımızı tahmin etmemiz, hangi iz, müşterilerimizin hangi hizmet ve ürünümüze para ödeme istekli olduğu, ne şekilde ödeme aldığımız, her bir ürünün ya da yeni koyacağımız bir ürünün toplam gelirimize ne etki ettiği gibi temel analizlerin yapılması gerektiği e, iş modeli oluştururken e, bir de temel kaynaklarımızın hangi kaynakları iş işte ihtiyaç duyduğumuzun belirlenmesinin gerektiği, aynı şekilde faaliyetlerimizle ilgili çok güzel bir planlama yaparak modelimizin oluşturulması gerektiğini, tedarikçilerimizin kim olduğunu, bize kimlerin müşteri sağlayacağını, ki gerçekten bu çok önemli bir şey. Yani temel ortaklıklar konusuna biraz değinmem gerekiyor. Bir işletmenin uzun süre hayatta kalması gerçekten birkaç yerden kuvvetli müşteri akımına bağlı. Yani kendimize bu kaynakları işimize bu kaynakları yaratabiliyor muyuz? En başından düşündüğümüz çok önemli ki düzenli bir nakit akışı ve gelir sağlayabilelim. Bir de elbette ki tabii ki maliyet yapımızın e, neler olduğu çok iyi bir şekilde analiz edilmeli. Nereden yani, tasarruf edilebileceğimiz nakit gerekiyor ki doğru bir iş modeliyle doğru bir iş kurup doğru bir şirkete yansıtabilelim. Bu eğitimde benim şu ana kadar e, aktarmak istediklerim bunlar. Ben katılımlı için çok teşekkür ediyorum. Bir soru var ise e, yanıtlamaya çalışabilirim. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. E, sorular varsa alabiliriz. Chat'ten ya da köyden yazabilirsiniz. Şu anda bir soru yok galiba. O zaman eğitimimizle ilgili değerli katılımcılarımıza değerlendirmeleri için bir anket yollamak isteriz. Eğer birkaç dakikalığına bu ankete vakit ayırabilirseniz, şu an paylaştım. Çok memnun oluruz ki bu bizim kendimizi değerlendirip sonraki eğitimlerde daha yararlı bir şekilde sizlere eğitim vermemizi sağlayacaktır. Cüneyt Bey slaytları maille paylaşabilir misiniz demiş. Tabii ki paylaşırız. Bir tane de soru geldi Ahmet Bey'den. Buyursunlar. E, anonim şirketlerde son yönetim kurulu mu sorumlu oluyor? Öncekilerin bir sorumluluğu var mı? E, bu konu hukukta da çok tartışmalı bir konu. E, genelde benim bildiğim kadarıyla elbetteki avukatlık hususunda fakat eğer bir kabahate ya da belli bir şeye sebep getirildiyse mesela patent ihlali söz konusuysa yapıldığı yıldaki yönetim kurulunu sorumlu tutabilir fakat kamu borçları ile ilgili e, burada farklı e, uygulamalar olabiliyor. E, ilgili yılın normalde yönetim kurulu üyesi diyelim ki vergi cezası söz konusu. E, kamu borçlarından e, sorumlu tutulabiliyor ama Güncel yönetim kurulu üyelerine de yapılan takipatları olduğunu duyuyoruz. Eğer kendisi bizimle mail adresini paylaşırsa bu konuyla ilgili cevabımızı kendisine iletiriz de çeşitli yargı kararlarıyla karşılaştırık. Bir soru daha var. Doğan Çakır yazmış. Merhaba, limited şirketlerde sermayemiz kadar mı borç hakkı doğuyor? Hayır, elbette ki öyle bir şey yok. Kredibiliteniz kadar borç hakkı doğuyor. Eğer e, üçüncü kişiler nezdinde e, mali anlamda muteber iseniz elbette ki istediğiniz kadar borçlanabilirsiniz. Biz teşekkür ederiz Doğan Bey. Doğan Bey teşekkür etmiş. Sanıyorum bir soru daha geliyor Olsan Bey'den. Ahmet Bey'in tekrar bir sorusu var. Anonim şirketlerde sorumluluk sermaye kadar mı? Üçüncü kişilere karşı sorumluluk sermaye kadar ama belirttiğim gibi üçüncü kişilerde borç verirken kendilerini ticari anlamda teminatlandırmak isterler. Ama ortağın teminat vermediği bir üçüncü kişi borcu yani e, ortaktan tahsil edilemiyor. Hı hı. Ee, Oğuzhan Bey demiş ki mesaiden dolayı bazı yerleri kaçırdım. Acaba kayıt aldınız mı? Kayıt aldık. Ee, sanıyorum YouTube'da zaten paylaşıyor olacağız bu kaydı. Ee, tekrar bilgi veriyor oluruz e, kayıtlarla ilgili. Ee, anketimizi dolduran katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Ee, dolduramayan varsa bir dakika daha bekleyeceğim. Hızlıca doldurursa çok memnun olurum. Ee, bir soru daha geldi Ömer Bey. Buyurun. İki ortak bir girişimimiz olacak. Ancak ortak olmanın yanında aynı zamanda şirket için çalışıyoruz. Hem çalışmalarımızın karşılığını alabileceğimiz hem de karımıza ortak bölüşeceğimiz bir şirket modeli nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Ee, tabii ki kağıda dökmek gerekir. Öncelikle nakit akımlarını ve şeyleri. Ee, genelde anonim şirketlerde şöyle yollar izlenebiliyor ortaklar kendilerini aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olarak atıyorlar ve kendilerine bir de huzur hakkı belirliyorlar. Yani bu bir çeşit ücret. Yani yönetim kuruluda üstlenilen risklerin ve şirketi yönetmenin bedeli olarak bu huzur hakkını kendileri maaş olarak aldıktan sonra bir de yılın sonunda karı paylaşabiliyorlar. Eğer soru maddi bir soruysa böyle yanıt diyebilirim. Ama tabii ki hakkı almak, işin hakkını almak uzun vadede müşteri gözünden verilebilecek bir değer veya bir kanı. Öyle söyleyebilirim. Hı -hı. E, YouTube kanalımızın e, linkini de paylaştım. E, YouTube'a yüklendiği zaman buradan da görüntüleyebilirsiniz. Siz Anketimize şey cevap veren katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Anketi şu Hı -hı. an sonlandırdım. Tamam. Bir soru daha gelmiş. Personel alacaklarında şirketlerin ödeme güçlüğü olanlar için ortaklara sermaye oranında hukuk işlem yapılabilir mi? E, i̇şçilik alacakları öncelikli. E, bu konuda verilmiş özel bir e, karar var mı bilmiyorum. E, danışmam gerekiyor. Bu soruyu da mail alabiliriz. Çünkü tam bir hukuk konusu iş hukukuna giriyor artık. Normalde üçüncü kişi borçlarından sorumlu değil fakat iş alacakları öncelikle benim bildiğimi şu an aktarıyorum. Hı hı. Hayır ortaklara gidilemez fakat verilmiş mahkeme özel bir karar var ise onu da araştırmamız gerekiyor. Tamam. Ee, i̇sterseniz sizin mail adresinizi de chatten belirtelim. Yani soruları Tabii oraya e, da sunumunda yer verdim not alamayanlar için. Evet. İki mail adresim burada yer almakta. Chatten belirtebiliriz bunları. Ee, başka soru yoksa aslında yavaş yavaş sonlandırabiliriz. Herkese çok teşekkür ediyorum katılımı için. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Ee, gelecek hafta vergisel konularda yapılması gerekenler, bildirim ve beyan yükümlülükleri ilgili yine burada olacağız. Perşembe 14'te ee, yeniden bekliyoruz sizi. Görüşmek üzere. Başka soru yok galiba, değil mi bu arada? Çetten bir şeyler geldi. Evet. Görüşmek Teşekkür üzere. Ee, kolaylıklar diliyorum herkese. Girişimcilik serüveninde başarılar diliyorum. Hoşçakalın. İyi günler.